E, bir konser, milliyetin öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu müzik öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu konser, Eşilçam konseri, 80'lerin 90'larının, Türk unutulmayan koya parçalarını öğretilen arkadaşlarımız seçtiğinde bir nostalji oldu bizim için, aracılığında bir geçmişe götürdü öğretmenlerimizin hastasıyla. Yemeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimize teşekkür gördüm. Bu gece öğretmenlerimizin kuram gecesi olsun. Yarın tekrar bir sağlık ürünlerimiz, sağlık çalışanlarımızla pandemi döneminde uzun süre emek verdiklerimiz için böyle bir programı onlar için icra edeceğiz. Yakın zamanda bana benzer kuramlar, daha gidecek bir maksat burada öğretmenlerimizin günlük hayatta bir parça uzaklaşmaları, bizim mağaziye geçmişe götürdükleri için ben herkese teşekkür ediyorum de ki şu an buna bağlı bir birimimiz var zaten Milliyet Müdürlüğümüzün Ödeme veya Öğretmen Akademisi bu işlere bakıyoruz. Özellikle müzik yeteneği olan öğretmen öğrencilerimizin keşfedilmesi için bir ekip kurduk şu an bütün okullarımızdan. İl geneli bir tarama yapıyoruz bütün köylerde gizli yetenekleri keşfetmek için 12 müzik öğretmenimizi belirledik ve 12 spor öğretmenimizi belirlik bunlar il içerisindeki bütün öğrencilerinizi bir şekilde ulaşıp kültür sanat müzik e, noktasında yeteneği olan öğrencilerimizi keşfedecek. Buna benzer etkinliklerle şahı icra edeceğiz. Ben Tuğba Çakır 6 yıldır Siirt'te müzik öğretmeniyim. Ve Siirt'te bu tür etkinliklerde olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Valla etkinliğe çok mutlu olarak başladık. Harika bir proje olduğu için çok severek çalıştık. Bir araya geldik. Zaten Yeşilçam'ı kim sevmez. Biz de çok seviyoruz. Burada biz çalışırken bile küçük kısa videoları izlediğimde gözlerim doldu çoğunda. Harika, unutulmaz filmler. Biz de bunları tekrar hatırlatalım istedik. Hem de güzel bir etkinlik olsun istedik. Bu şekilde bir araya geldik ve konserimizi gerçekleştirdik. Ben Simge Şahin. Ee, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışıyorum. Bu konserimizi de Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırladık. Müzik öğretmenlerimizden oluşan bir ekiple çok kısa bir sürede hazırladık. Bu konserimize konsept olarak Yeşilçam'ı seçmemizin sebebi unutulmaya yüz tutmuş şarkıları e, insanlara hatırlatmaktı. Gördüğümüz şey bizi gerçekten çok mutlu etti. Çünkü gerçekten insanların aklında bir köşesinde mutlaka iz bırakmış bu şarkılar. Bizlerle birlikte yeniden hatırladılar. Sirt elinde kültürel ve sanatsal faaliyetler anlamında bir eksiklik olduğunu hepimiz hissediyoruz burada yaşayanlar olarak. Sirt'e bir katkı sunmak için öncelikli olarak zaten bu akşamı organize ettik. Umarım gelen herkesi gerçekten memnun ve mutlu edebilmişizdir. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.